Akşam şovun bitmesiyle birlikte bize ilginç bir uçuş denk geldi. Şimdi kaptanımla beraber yürüyoruz, UH-1 ile uçacağız ve buranın en yaşlı helikoptere. Evet, evet, evet. <gülüyor> ben 1991 yılında ilk defa UH-1 ile uçtum, 30 yıl sonra ben de bir nostalji yapacağım. Benim ilk uçuşumdu UH-1'de, 1991'de bakalım ne olacak. Bir sürpriz yapacağım sana. Sol koltukta uçacaksın. Ooo kokpitte! Süper! Süper! Süper! tamam. tamam. Tamam. <gülüyor> Normalde sorumlu pilotlar diyelim helikopterde sağ koltukta oturuyorlar. Benim gibi pilot olmayanlar, helikopter pilotu olmayanlar ise. Ee, helikopterin sol koltuğunda oturuyor. Bakalım o H1'de sol koltukta nasıl bir uçmak nasıl oluyormuş beraber göreceğiz. Hadi binelim. Şu <gülüyor> Emniyet Ateş gerçekleştirilen Sivrihisar havacılık gösterilerinin yıldızlarından biri de Vietnam gazisi uh 1 helikopteriydi. Sportif ve genel havacılık için bir vaha olan Sivrihisar'ın semalarında uh 1 ile uçuyoruz. Ali İsmet Öztürk'ün havacılığımıza kazandırdığı tesis aynı zamanda efsane uçaklarıyla bir müze 1966 model olan UH Biraj Vietnam Savaşı'nda uçmuş. hatta roketle vurulup düşürülmüş. Adeta küllerinden yeniden hayata döndürülmüş ve gökyüzündeki uçuşuna 55 yıldır devam ediyor. Patpat pat olarak da tanınan helikopter geçen yıl müze envanterine girdi. Havada keyifli dakikalar çok çabuk tükeniyor. Yere iniyoruz. Pilotumuz Ahmet Örsel için OH1'in çok ayrı bir yeri var. ettiğiniz için teşekkür ederiz. <gülüyor> <gülüyor> 30 yıl sonra UH-1'le uçurdunuz. Bu biraz uçuşumuzu anlatır mısınız? Ne yaptık? Kalkış, Vietnam kalkış oldu galiba biraz. Ya, seri bir kalkış yaptık, fazla irtifa almadan. Ondan sonra biraz alçak uçuşla bir meydan paterniyle indik batı aprona. Ama sana, size bu şeyi 30 yıl sonra tekrar yaşattıysam. Ben de çok mutluyum. Vallahi bize böyle nostalji ama aslında bu helikopter de size bir nostalji oluşturuyor değil mi? 1984'te ilk uçtuğunuz helikopterlerden biri. Kaç saat uçtunuz OH-1'de? Yaklaşık 4500 saat civarında uçtum. E, tabii ben en son 2006'da OH-1 ile uçmuştum. 2006'dan sonra ilk defa belki Türkiye'de ilk... E, bir sivil OH-1 sivil emekli emekliyim, aktif pilotum ama e, sivil olarak da ilk defa uçmuş oldum yani. yani. Aslında size böyle bir emeklisiniz ama bir emekli jübilesi gibi mi diyelim, böyle bir emekli ikramiyesi <gülüyor> diyelim hatta. Evet, bu ikramiye gibi hakikaten doğru, ikramiye gibi oldu. Ne hissediyorsunuz OH-1 ile uçarken yıllar sonra? Ben bu helikopterle elde bütünleştim. Bu, bu helikopterde aldığım uçuş hazımı diğer helikopterlerde alamıyorum. Bu helikopter bana mutluluk veriyor. E, beni eski günlerime götürüyor. Yani. Ne hoşunuza gidiyor bu 1de Bir sesi söylediğiniz motor durdururken. Evet. O H1'de tabii gücü hissediyorsunuz. O 1in gücünü. O performansını hissediyorsunuz. O siz ne kadar isterseniz o kadarını veriyor. Ama bunun gücü e, yüksek irtifalarda kısıtlı. Doğru yani şey değil. Ama bir yandan da nostalji yarat, e, yaşatıyor size. Ve keyifli bir uçuş sunuyor. Bize de bugün yaptığınız gösteri çok büyük keyif verdi yerden. Sesini duyurdu, e, duyurdunuz pat pat pat sesinin Çok çok teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür ederim. Bileğinize sağlık. Çok sağ olun. E, bu helikopter olsun. Sizin de sağlığınız nasip etsin gelecek yıllarda inşallah uçmak nasip olsun diyelim. Yani e, biliyorsunuz pilotluk e, pilotluk sağlıkla ilgili Sağlığımız el sürece biz bu koltuğa oturup bu e, sayıklık ve kolektifi kullanabileceğiz. Önemli olan sağlık. Çok bir çok teşekkür sağ Ben teşekkür, teşekkür ederim. Sağ... Umarım gelecek yılda beraber uçmak inşallah inşallah, i̇nşallah. ben Büyük mutluluk olur. duyarım. Ee, bir de e, Ali Bey'e teşekkür etmek istiyorum. Bana bu imkanı, bu fırsatları sağladığı için Ali İsmet Bey'e çok teşekkür ederim. Bu videonun fragmanını hazırladığım zaman UH-1'lerin Türkiye'deki durumuyla ilgili çok sayıda soru aldım. Silahlı kuvvetlerimizin ilk helikopterlerinden biri olan UH-1'ler 2000'lerin başında çok önemli bir modernizasyondan geçti. AH-1 Kobra'larda da kullanılan güçlü motorlar UH-1'lere takıldı. Helikopterin kokpiti ise Aselsan tarafından modernize edildi ve ekranlı hale getirildi. Ancak yaklaşık 2 yıl önce talihsiz 2 kaza arka arkaya meydana geldi. Motor parçalarında yaşanan sorun nedeniyle 2 UH-1 İstanbul'da düştü. Tüm helikopterlerin uçuşları durduruldu. Daha sonra motorlar söküldü ve... Bu motorlar büyük bakımdan geçirildi. Çalışmalar tamamlandıktan sonra UH-1'in ilk kullanıcısı jandarma genel komutanlığı oldu. Yavaş yavaş kara kuvvetlerinin envanterindeki UH-1'ler de uçmaya başladı. Önümüzdeki yıllarda UH-1'ler yerini Türk Havacılık ve Uzay Sanayi tarafından tasarlanıp uçurulan Gökbey helikopterine bırakacak. Gökbey performansı, taşıdığı yükü UH-1'lerden daha ileri doğru taşıyacak ve bu konuda milli bir tasarım Türk Silahlı Kuvvetleri'nin jandarmanın envanterine girecek.